Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yeni haftada 3. gün 88. bölümünde kayınvalidelerin eleştiri okları 21 yaşındaki gelin Çiğdem Hanım'ın üzerindeydi. Çiğdem Hanım ile kayınvalidesi Semra Köşkun Demirtürk'ün yarıştığı bugün kayınvalideler gelin hanımın hemen her şeyini eleştirdi. Çiğdem Hanım yemekleri yetiştirmekte zorluk çekerken, mutfakta da bir hayli telaşlıydı. Kayınvalideler hem masa düzenini hem yemekleri hem de Çiğdem Hanım'ın tavırlarına ciddi şekilde takıldı. Çiğdem Hanım'ın sinirlerinin bir hayli gerildiği bugünkü programda Zuhal Topal ne söyleyeceğini bilemedi. Çiğdem Hanım'ın kayınvalidesi Semra Hanım da gelinini savunmakta zorluk çekti. Çiğdem Hanım'ın agresif tavırları ve kayınvalidelerin yorumlarına verdikleri yanıtlar programa yakışmadı. Zuhal Topal'a gelin hanımın tanrının doğru olmadığını belirtirken, kayınvalidesi Semra Hanım da eleştirilere katıldı ve gemç olmasına bağladı. Çiğdem Hanım baştan sona kadar programda hem eleştirilere hedef oldu hem de sinirleri bir hayli gerildi. Masadaki herkeste bir gerginlik hakimdi. İzleyiciler de bu bölümü Çiğdem Hanım'a düştüğü duruma üzülerek izledi. Birçok izleyici keşke hiç katılmasaydı diyerek 21 yaşındaki gelin hanımın içine düştüğü bu durumdan rahatsızlık duydu. 2.5 aylık evli olan Çiğdem Hanım tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Misafir ağırlamak da pek de iyi olmadığını gösteren Çiğdem Hanım, özür dilemeyerek de tepkilerin odağı oldu. Zuhal Topal'ın gelin hanıma bir bakışı vardı ki, keşke bu programı hiç yapmasaydık der gibiydi. Gelin hanım kendisine saygısızlık yapıldığını belirterek özür dilemek istemediğini söyledi. Semra hanım, Çiğdem hanımın konuklara karşı davranış tavrından rahatsız olduğunu da açık şekilde söyledi. Kayınvalideler de bu muameleyi hak etmediklerini ve gelin hanımın özür dilemek istememesinin de kendilerini çok rahatsız ettiğini anlattı. Çiğdem Hanım'ın tabakları sert şekilde masaya bırakmasından daha rahatsız olan kayınvalideler, masadan kalmayı bile istediklerini belirttiler. Çiğdem Hanım'ın annesi yaşındaki kayınvalidelere tavırları izleyicileri de bir hayli rahatsız etti. Çiğdem Hanım, kendisini savunmaya çalışsa da bu tavırlarının pek de savunulacak bir yanı yoktu. Zuhal Topal ise tüm bu yaşananları izlemekte yetinirken, Kayınvalideleri de sakinleştirmeye çabayı harcadı. Topal, gelin hanıma bu tavrını sürdürmesinden rahatsızlığını iletti ve gelin hanımı savunabilecek bir nokta bulamadığını söyledi. Puanlama şöyle oluştu. Selma Hanım bir puan verdi. Zuhal Topal, bir puanı yasakladıklarını ve yemekler eksik değilse bir puan verilemeyeceğini söyledi. Zuhal Topal, bunu iki puan yapalım teklifini getirdi. Selma hanım bunu iki yapabileceğini söylerken, Çiğdem hanım ise bir puanı kabul ettiğini belirtti. Zuhal Topal, güler misafir misafirperverliğin önemini işaret etti. Mercan hanım iki puan verdi. Mercan hanımın bu puanına Şerife hanım eleştirdi. Kendi gelinine de iki puan verdiğini belirten Şerife hanım ile Mercan hanım arasında tartışma yaşandı. Şerife Hanım geline 2 puan verdi. Murdan Hanım da geline 2 puan verdi. Zuhal Topal ise 3 puan verdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.